Merhaba arkadaşlar. Siyah seven kullanıcılar için e, neler önerirsin demiş Umutcan adında bir arkadaş. SS motosiklet kullanıcılar için süper sport seçenekleri var elimizde. E, o yüzden hani dört tane kask seçeneği çıkarttım. E, bunlar full siyah. Mat mat mat bu da pardak. E, şöyle diyebilirim hani birazcık detay vereyim gireyim. E, böylece hani en azından alabilirsiniz. E, alırken de en azından bilginiz olmuş olur. Siyah mat şeyler alırsanız arkadaşlar çabuk çizilir ve çizildiğini kolaylıkla belli eder. Parlaklarda öyle bir durum yoktur. Bunu motor biyolojilerinden anlayabilirsiniz. Daha önceden bir arkadaşımız bilgi vermişti. Ben de oradan size söylüyorum. Ee, şarkın bu kaskını alabilirsiniz. Yine Shoei'nin e, NXR kaskını alabilirsiniz. Super Sport'a uygun olanları çıkarttım. Ee, yine şarkın e, bu mesela Kivo 2, e, Nex S200 de alabilirsiniz. E, tamamen sizin bütçenize bağlı. E, şarkın işte Redline'i alabilirsiniz, e, Shoei'nin enik sarı var, mat siyah, şu bu falan filan falan hepsinden alabilirsiniz. Ben bunların hepsi spor seçenekler. E, hani bu tam olarak spor değil de biraz hani naked commuter, e, scooter tarzına da gidiyor. E, ama hani bu kasları çıkarttım. Mont önerisi ise spor sürüşe uygun, yazlık denebilecek montlardan bir tanesi. Macklin'ın Sunrise modeli. Yani kısa bir model. Ee, hani bunu e, bazen skuterci, bazen komuterci, bazen tuning arkadaşlar da seçiyor. Ama hani spor sürüşe biraz daha uygun çünkü kısa yapılmış. Arkası birazcık daha uzun yapılmış. Tamamen hava geçirgen. Ee, çünkü tamamen file dokusundan oluşmuş. Bir yapısı var, ee, tabii ki hani yan cepleri var, fermuarı var, ee, boynunda herhangi bir çıtçıt çıt yok, omuz ve dirsek korumaları var. Ee, kolları ayarlanabiliyor ee, ve bilekleri cırt, cırt şekilde yapılmış. Arkasına geçiyoruz, arkası tamamen file dokudan oluşuyor ee, ve işte pantolonunuzla beraber giyebiliyorsunuz. Belinde de şöyle tekrar cırt var ve omuzlarında da biraz genişlediği zaman size uyabilecek şekilde yapılmış şu omuz eklem körükleri var. Bu olabilir. Hani siyah seven motorcular için bu olabilir. İkincisi de daha önceden size sunduğu Tabii ki deri. Biraz daha dayanıklı bir model yani siyah seven kullanıcılar bunu da seveceklerdir. Özellikle motosiklet kullanıcıları, süpersport motosiklet kullanıcıları bunu da sevecektir. Süre bitir modeli. Roller modelinin birkaç tane ölçüsü kaldı elimizde. Hatta internetten değil de hani mağazadan alırsanız iki tane galiba seçenek var elimde. Bu 50 beden. Bir tane galiba 54 beden var. Onun dışında bunda çok fazla beden seçeneğim yok. Ama Magna Magna'nın deri montu var. Bir dakika getireyim onu da. Siyah ve beyaz özellikleri sahip. Bir mod. Bunu daha önceden sunmuştum, size göstermiştim. Şöyle diyeyim, bunun körük mekaniklerinde var. Örgüçü de var zaten. Yine omuzları korumalı, dirsekleri korumalı. Bileklerinde fermuarı var. Bunun da önünde fermuarı var. Cırt cırtı var boynunda. Ve iç tarafı hava alabilir bir yapıya sahip. <gülüyor> bunu yaz-kış giyebilirsiniz çünkü deri bir model hem sürtünmeleri hem kazalara karşı sizi yüksek derecede koruyacaktır. Arkasında dediğim gibi şöyle bir örgücü var. Her yerinde körük mekanizması ve dış omuz korumaları var. Dirsek ve dış dirsek korumaları var. Ve tamamen spor sürüş için yapılmış. Arkası çok kısa değil. Yine arka tarafında, yan tarafında ve omuzların hemen arkasında körükleri var. Ve her tarafı korumalı bir mont. Yan tarafında iki tane Yok, pardon. Yan tarafında cebi yok. Buralarda da var. Bunu alırken, bu hani detayları ben zaten açıklama kısmında yazacağım ama... Bunu alırken e, bir beden büyük almanız gerekiyor. E, çünkü hani kalıpları biraz daha dar. E, ve yani hem e, omuz altı, kürek keminin oralarda tekrar e, korumaları var. E, İç tarafı da böyle. Arkasında yumuşak bir koruma ile beraber geliyor. E, Bileklerinden lertesi, dirseklerine kadar korumalı ve iyi bir mod. Altına verebileceğim ise Teş 90'ın Pirate modeli. Bu da tamamen siyah, e, siyah eldiveni geçeceğim. Eldiveni arada söylemeyi unuttum. E, bu pantolon bence hoş bir model. Çünkü Pirate, Teş 90 Pirate'i biliyorsunuz defalarca sundum. Kalça koruması var. İçinde Kevlar yapısı var. Şu. Sürtünmeye karşı asfalt yaralanmaları karşı sizi koruyor. Sıcaktan, ısıdan koruyor. Ve tabii ki diz korumaları var. Özel bir dikişe sahip. Bu da iyi e, kotlardan bir tanesi kot pantolon, motorcu pantolonu olarak kullanılabilir. Super Sportlarda da kullanılır. Deri altta kullanılabilir. Benim önerim bu. Yani uygun fiyatlı en azından. Şunları çekelim, şimdi eldivene geçelim. Arada eldiveni unuttum dedim çünkü. Eldivenlerden bir tanesi darbelere dayanıklı yeni nesil eldivenlerden bir tanesi. Onu da şöyle yandan sunayım. Şöyle yeni nesil eldivenleri biliyorsunuz zaten. Böyle darbeyi emen noktacıklı bir koruma yapısına sahip. Bu yazlık bir eldiven. Hem bileklerinde, hem baş parmağında Hem küçük parmağın yanında, hem de tüm eklem yerlerinde korumalar var Yüksek kapanır ve cırt bir model Şöyle Bu iyi modellerden bir tanesi Revit Sent 3 diye geçiyor Bundan çok fazla seçenek kalmış, kalmamış olabilir Bu mesela siyah M beden Eğer ben yok yazlık istemiyorum derseniz Yine Revit'in Stockholm modeli, pardon, ben almak istemiyorum işte yazlık model, ben kışlık model almak istiyorum derseniz Fire olsun Stockholm siyah modelini alabilirsiniz. Bu da gerçekten iyi bir model. Çünkü her yerinde koruma var ve yani yumruk koruması iyi, bilek koruması şurada çok iyi yapılmış. Yüksek bilekli ve şöyle elastik yapıda bir eldiven Farglo olsun, Stockholm siyah modeli. Biraz daha ucuz bir şeyler var mı derseniz, ee, işte ona yakın bir şeyler var. Bu da Speedy'nin aşikâ ot olan VNT2 diye geçen modeli. Su geçirmez bir modeldir. Ama hani koruma bakımından bir önce sunduğum Farglo olsun, Stockholm modeli daha iyi. Eğer yazlık alacaksanız Revint Cent 3 alabilirsiniz. Bunun e, yalnızca ne nedir? E, Yumruk koruması var. E, bilek koruması yumuşak. Yüksek kapanır. Kışık bir eldivendir. Başka model daha önceden de sunduğum şu model olabilir. Bu modelde zaten Five olsun yine Sport City modeliydi. E, hem bunun körük mekanizmaları var şurasında hem e, baş parmakta ve eklem yerlerinde çok iyi korumalara sahip yumruk koruması. Çok iyi. Şuradan e, cırık Nedir? Fermuarlı bir model Kısa bir model Bilek koruması iyidir ee, iç tarafı tamamen deri ve Hafif süet alışımları olduğu için de Bu eldiveni de tercih edebilir Açıklama kısmına ben detaylarını ve fiyatlarını Yazacağım arkadaşlar ee, Bu da olabilir Şimdi montları Eldivenleri, kastları falan Hepsini söyledim bir de altınıza da Rockwell veya TCX'in botlarından alabilirsiniz. Onu da siyah modellerini ilk önce şurada paylaşacağım. Gördüğünüz DNA modeli, uzun modeli var, kısa modeli var. Bir de TCX'in modeli var. TCX modelini de buraya koyacağım. Umarım bu dediklerim yararlı olmuştur. Neydi? Umut Can arkadaş. Bilgi vermeye çalıştım. Siz de hani yorumlarınızı yaparsanız almak istediğiniz şeyler konusunda bilgi almak istediğiniz ürünler, ekipmanlar konusunda daha önceden bilgi almak isterseniz ben video çekip paylaşıyorum. Biliyorsunuz zaten. Hepinize iyi sürüşler.